hepinizden merhaba arkadaşlar ben kerim bugün sizlerle beraber dört köze merakla beklenen mobil pubg direkt pubg'nin çıkardığı gerek şöyle denmez de yani almayız siz çıkarttığı herkesin beklediği oyunu sonunda gün. Gece yarısı çıkarttılar yanımda. Sunular yüklendi, yüklendi. Ben de şimdi gidin. Sizlere ilk maç keyfimi sizlerle beraber çekmek istedim. Bakalım nasıl oyun? Neler yapabileceğiz? Oyunda neler varmış? Hepini sizlerle beraber şimdi yaşayacağız. Bu arada oyunu nasıl indirebileceğini falan soranlar mutlaka alacaktır. Bunları yorumlarda belirtirseniz ayrıca kişisel olarak da cevap verirdim. Ama zaten açıklamada nasıl yapabileceğinizi sizlere zaten göstereceğim. Öğreteceğim yani. Sıkıntı yok. Erteğiniz yükleyip rahat rahat Burada ev mi vermiş ya? Aynen. El falan yapmadı. Ben şuraya gitmeyeyim. O araba da var. Süper. Al benim arabamı. En sevdiğim arabam be. Bu bu bu bu. Çok iyi. hop ezdik onu ezdik onu şimdi gidelim şu eve bakalım informat çıkacak birisi kalmamıştır inşallah şarkı oh. başka bir şey yapayım şimdi benim en sevdiğim arabamıza gidelim evet nerede araba var başka şuradan şu yeni arabayı alayım sıfır hiç dokunulmamış karşıya gideyim ama orası bayağı tehlikeli olacak <gülüyor> vurdum onu be işte budur be vurdum onu yalnız burada bir adam daha var onu bulmam lazım yoksa beni öldürür 50 kişi kalmış zaten Aha. o adam da buradan sesi geliyor onu da gördüm. Onu da vurdum abi işte budur ya. Yemin ediyorum gördüm abi onu. Aha burada. Hadi lan. Haydi. Abi adam. Haydi neredesin göster. Göster kendini. Koş. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. İşte budur ya. Şimdi ezelim onu. Neredeymiş bakalım. Ulan o adam ciddi ciddi gitmiş de gitmiş galiba. Gözükmüyor ortada. Hadi bir basalım o zaman. Neyse. Son 34 kişiye. Hop. Bayağı lak var Özellikle hız yaptığımızda bayağı oluyor Şuradan şimdi Gitsem Hop hop hop hop bas kaza, bas kaza. Aa, yine başladı. Işte bir tane şey var. Biz şuraya bir pusalım. Aynen şöyle bir pusalım. Şuraya. Hatta şunun içine gireceğim. ve kulübe içine gireyim. Yani daha mantıklı. ekleyelim orada. 556 süper. Gözükmüyor, görünür de. En güzel, en sevdiğim silam, Scarla devam edelim. <gülüyor> o motor, kayıklı köy motoru. Bak, <gülüyor> bak, Bir benzin alalım. Acaba <gülüyor> Red Bull. Alır et bir kan atlamayalım Ben ki araba sesi duyuyorum ama ne lan bu rüzgar sesi mi acaba Sürekli bir araba sesi duyuyor gibiyim Hah, Hadi at bana doğru attım mı lan o Hop hop abi ara ara ara ara durdu billaha durdu Benim buna su kurmam lazım, tuzak hazırlamam lazım. Yoktan gitmiş. Aynen gitmiş, gördüm zaten arabasını giderken. Dur bu nereye hatta onu anlamadım. Yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor. Öldürdüm onu. Kaçma lan. Gel buraya. Gel buraya. Öldürdüm onu be. Ben zultlayayım onu. Arkadaşlar mini 14 nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için almıyorum onu. Buradan şimdi bir gideyim bakayım. O büyük ihtimalle durdu orada. beni öldürmek için. Neredesin? O, oh, bir şey mi vardı onun içinde? O, oh, bomba. Tamam, da tamam, nasıl bombayı alamıyorum ya tamam atarız ipettiniz ya zaten buna ne işe var lan bunu dağıt bu da işimize yaramaz bunu dağıt tamamdır şimdi alamıyoruz mu al bakalım aa bak yanlış aldım ya Neyse aldım oradan durdurmuş muydu bu? <gülüyor> ve ben. Şöyle bir ekran vutsu alalım. Vurup nereye düşüyordu? duruyoruz Vallahi öleceğiz şimdi ya şöyle yukarlara çıkayım ben onlar 9 kişi kalmışız wardrobe'ı gördüm Abi ciddi misin sen ya Neyse ya Oğlum o kadar gelmiştik lan Arabadan inmemi bekliyormuş yemin ediyorum resmen ya Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aslıyım ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar Oyun süper ötesi bir şey Doğru ustur moru ustur Gerçek baktığından hiçbir farkı yok gibi Diyebiliriz zaten yok denilir zaten evet bu video bu kadardı beyler. açıklama kısmında ben nasıl indirebileceğimizi falan belirteceğim zaten eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın çünkü artık yani bayağı bir çekerim bu oyunun videosunu o yüzden haberdarlamak için de abone olup bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay